PRINCE vsa 2 DI. Evet PRINCE vsa 2 DI direk enjeksiyonlu araçlarda PRINCE'nin ürettiği amiral ürün diyebilirim. Gerçekten çok çok başarılı gerek kullandığı ekipman kalitesi olsun gerekse performans yakıt ekonomisi olsun gerçekten PRINCE bu işi layığıyla yaptığını bize gösteriyor. Ekipmanlardan bahsetmek gerekirse şayet en başta PRINCE'nin kullandığı enjektör. Enjektörümüz KEYIN marka ve gerçekten dünyanın en iyi enjektörlerinden biri diyebilirim. Keyin bu enjektörü üretirken 1 milyon kilometre garanti vererek bu enjektör üretiyor ve ciddi bir kilometre ciddi bir iddia gerçekten e, üst segment kaliteli süper bir enjektör diyebilirim. E, yine Prince DIY kitlerde regülatörünü artık değiştiriyor yavaş yavaş ve yeni tip regülatöre geçiş yaptı. VSI 2 DIY'da son zamanlarda gelen kitlerden bu regülatöre çıkıyor fakat 2021'in Şubat-Mart aylarında VSI 3 diye olarak gelecek olan kitlerden hepsinde bu regülatör çıkacak diye haberler aldık. Ee, gerçekten çok başarılı bir regülatör. Neden? Gerek yapısal olarak olsun e, gerek arabanın motorunda konumlanması olsun bizim için işimizi çok çok daha rahatlatacak. Çok daha kolay bir şekilde konumlandırmasını yapabileceğiz. Bağlantısı biraz daha bizim için kolaylaştı diyebiliriz. Prince'e de buradan teşekkür ediyorum. Ee, akabinde Diğer kullandığı ekipmanlara gelirsek DI kitimizde e, araçta farklılık gösterecek şekilde emülatör dediğimiz bu elektronik ekü önünde montajını yapmak zorundayız. Bu araçlar araca e, tip 1, tip 2, tip 3, tip 4 diye değişkenlik sağlayabiliyor. Ufak bir detay fakat ona da değinmek istedim. Elektronik ekümüz zaten e, işin beyni elektronik eküde bitiyor. Gerçekten elektronik eküde piniz gerçekten bir numara. Sorunsuz süper bir ürün. Ee, hiçbir sıkıntı, problem çıkartmayan, uzun yıllar sorunsuz bir şekilde e, müşterisine, aracımıza sürüş sağlatan güzel bir ürün diyebilirim. Elektrik tesisatı yine çok çok başarılı. Kendi özel ısı izolasyonunun içine şekilde alınmış, gırtlak ve makaronlara sarılı bir şekilde bize ulaşıyor ki e, çok sağlıklı, çok uzun ömürlü. Sokete soket şeklinde, genellikle zaten gördüğünüz gibi e, her kablonun ucunda kendine özel bir soketi var ve bu soketler direkt ekipmanlara Kesme biçme şeklinde değil de, soket şeklinde giriş olduğundan dolayı bu da bizim için çok büyük bir artı. Yine filtresi daha önceki videonun da paylaştığım gibi barkodlu bir sisteme geçti priz, yan sanayi filtre kullanımını ortadan kaldırdı. Bu da gayet güzel, hem kalitesini ortaya koyuyor hem de sunduğu konfor ve kaliteyi bizzat bize yaşatmış oluyor. Ee, bu filtrelerde yine boşun kendi orijinal map sensörü tercih ediyor. Prens ki çok başarılı bir map sensörü. Bize ilettiği veriler %100 doğal ve doğru verileri bize ilettiği için bizim de ayarsal kısımda bize çok yanlış bir işlem yapmamıza müsaade etmiyor. Prince'in DIY kit'teki düğmemiz yine çok çok başarılı bir düğme. Yuvarlak hem görsel olarak olsun hem de içindeki led aydınlatmayı istediğimiz renk seçebiliyoruz. Farklı renk seçenekleri de var. Bu da yine arabanın içindeki ambiyans aydınlatması ile alakalı olarak güzel bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Yine dediğim gibi elektrik tesisatı emülatörün yine çok çok başarılı özel izolasyonlu bir kablodur ve ısıya duyarlıdır. Prince bu kitinde bize orijinal şamandırasını, dolu ağzını Arka tankımıza giden seviye sensörü kablosuna kadar bize hepsini Hollanda'dan gönderiyor. Gerçekten dediğin gibi emek verilmiş bir kit ve üst segment bir kit. Gerçekten e, çok çok başarılı. En son olarak da değinmek istediğim e, Prince'in kendi Hollanda'dan özel olarak gönderdi. Enjektör keyir dediği enjektör temizlik kimyasal dikkatini de bize bu kitle beraber gönderiyor sağ olsunlar. Bu da e, arabanın enjektörlerinde oluşmuş olan kurumu, oluşacak olan kurumu bu e, özel bir koruma sayesinde orada özel bir tabak oluşturuyor. Akabinde oradaki daha sağlıklı enjektör virüsini sorunsuz olarak bize aktardığı için bu da arabanın performansını herhangi bir kayba seviyet vermiyor. Güzel bir kimyasal likittir. Özellikle direk enjeksiyonlu araçlarda e, belli periyotlarla kullanılmasını kesinlikle tavsiye ettiğimiz bir üründür. E, Prince dediğim gibi üst segment dedik. Bu araçlarda sorunsuz dedik. Di-Kit özellikle Prince'in amiral ürünü dedik. Gönül rahatlığıyla montajını yaptırtabilirsiniz.